Anadolu'da çok bilinen göbek kaçması diye bir olayın tespiti, teşhisi ve iyileştirmesi şifası ile ilgili bugün bir çalışma yapacağız. Sizlerden bu konuda çok yoğun aslında talepler geldi ee, ve e, birçoğunuz belki de köyünüzde, kasabanızda, şehrinizde e, bu yol, yöntemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili zaten belli bilgilere sahipsiniz ama bir derleyip, toplayıp ee, bu konuları hep birlikte bir paylaşalım istedik aslında bu konuda hani eskilerin deyimiyle el almış bir sürü şifacılar doğru şekilde belki yapıyor da olabilir veya yapmıyor da olabilir şimdi arkadaşlar önce sebebine bakacak olursak göbek kaçması aslında arkadaşlar bir şekilde kişinin merkezinden sağ ya da sola aşağı ya da yukarıya aslında merkezinin kaçmış olması demek. Yani sizin güç merkezinizin, gücünüzün olması gerektiği yerde değil de farklı bir yerde olmak durumundan kaynaklanır. Siz eğer, diyelim ki dışarıya çok fazla kendinizi onaylatma ihtiyacındaysanız, kararlarınızı başkalarına aldırıyorsanız, kendi gücünüzü, kendi iradenizi eğer almıyorsanız, işte bu gücün merkezi de o zaman sağa, sola, aşağı, yukarı merkezinden kayabiliyor ki bu işin ruhsal ve duygusal sebeplerine giriyor. Tabii ki öncelikle bu duygu ve ruhtaki iyileştirmeyi yapabilmemiz çok önemli. Yani kendi kararımızı hayatımızla ilgili diyelim ki yönümüzü kendimiz belirleyecek ve o belirlediğimiz yön doğrultusunda da kendi emeğimizi verecek güçte kendimizi hissetmemiz çok önemli. Verilen ...sunulan gücü, yeteneği kabul etmeyenin zaten de gücünü bir yerde almamaları gibi bir şey bu göbek kaçması olayı. Önce eğer diyelim ki e, tespitinden başlayalım. E, özellikle e, çok yoğun işte göbek, karın ağrıları e, aşağıya, göbeğin altına doğru ya da üstüne doğru vuran işte bazı ağrılar, noktasal rahatsızlıklar e, bu durumu aslında tespit edebilir. Erkeklerde işte diyelim ki o hani dikine olan tüylerin yatımı sağa sola değil işte yamulduğunda, işte diyelim ki göbek çizginiz yamulduğunda, herhangi bir duruşunuzda, bacaklarınıza, sağ sol bacaklarınıza kısalıklarda, duruş bozukluklarınıza, sağa sola diyelim ki eğer omuzlarınıza düşüklükler varsa, omurganızdaki çarpılmalar varsa, işte skolyozundan tutun da, işte diyelim ki bacak kısalıklarına, boyun önde geride olmalı. Bunların her bir tanesinde çok önemli bir nokta arkadaşlar. İşte bu göbek kaçması denilen. Yani aslında merkezinizden kımıldamış olmanız. Eskiden belki de birçok şifacı bir tek göbek kaçmasını iyileştirerek birçok rahatsızlığı iyileştiriyor. Ve bununla ilgili de işte diyelim ki Bazen e, hani dededen toruna aktarılan da bilgi mirasları devam ediyor. Şimdi öncelikle dedik ya e, durumun gerçekten herhangi bir rahatsızlığın bir ağrının varsa onun göbek kaçması mı değil mi olduğunu anlamamız ve e, öğrenmemiz, tespit etmemiz çok önemli. Öncelikle diyelim ki göbek karın bölgelerine bastığınızda buralarda şu göbek ve çevresinde herhangi özellikle bir ağrı Herhangi bir rahatsızlık varsa zaten ilk başta bunlarla ilgili başlıyor olacağız. Bazı ölçümler yapacağız. O ölçümlerin tekniklerini çalışacağız. O ölçümlerden sonra e, dengeleme ile ilgili, düzeltme ile ilgili neler yapacağız, bunları çalışacağız. Onun dışında fiziksel çalışmalar, antrenmanlar, e, yani iyileşmesi ile ilgili birkaç sistemi e, sizlere aktaracağız ki şimdi gelin ilk başta bir arkadaşımız üzerinde. Göbek kaçması var mı yok mu? Şu anda bunun tespitini yapalım. Ve o tespitle beraber de iyileşmesini yapabilmek üzere ilerleyelim. Önce kişinin göbek deliğini tespit ettik. Göbek deliğinize baş parmağınızla dokunduğunuzda tam merkezde atıp kalp gibi atımın merkezde mi yoksa kenarlarda mı önce olduğuna bakın. Yani diyelim ki eğer tam ortasındaysa ortada atacak Ama şimdi burada ortada değil. Gezindiriyorum şöyle 3-5 santim kenarından. Diyelim ki şu anda da Berrak ilk defa böyle bir testini yapıyoruz. Şimdi ona tabi bu göbek kaçması ki de daha bir sürü okumalar yapacağız. Sadece göbeğinden Göbeğinin atması ile ilgili kısımdan. Evet. Hı hı. Evet. Göbeği bakın tam şurada göbeği olmasına rağmen göbeğinin attığı nokta şurada. Burada e, merkezden çok az sağ alt yana doğru şu doğrultuda yani saat kaça hitap ediyor bu? 5'e hitap ediyor herhalde değil mi? 5'e hitap eden noktada birazcık e, kaymamız var. E, şimdi bunu birkaç farklı yerden de tespit edelim. Mesela şimdi diyelim ki Sadece sarkacı kaldırdık. Şimdi dedik ki, diyelim ki evet e, göbek merkezinde mi? Değil. Buradan da testimizi yaptık ki değil. Evet. Şimdi yavaşça kalktık. Şimdi bunu diyelim ki biz topuklardan istersek şöyle kaldırıyoruz. Bir bakıyoruz. Şimdi bakın burada görüyorsunuz Şöyle. Evet. Şimdi bunu aynı şununla kolda göreceğiz. Uzunluğu, kısalığı. Şimdi aldık buradan. Şöyle yaptığımızda. Şimdi tabii bir de bunu ölçülerle yapacağız. Tam ortada. Şimdi bakın bir de bunu daha ince ölçüyle yapacağım şimdi. Bunu göbeğe koyduk. Tam göbeğe koyduk. Evet, tam başı merkezledik. Bakın. Evet, ben tabi bunu daha ölçtüm. Evet. Şimdi bunu aldım, bunu koyduk. Yani el değiştirdik, diğeri alalım. Bakın yine bunu ölçüyorum. Şimdi gördük ki evet bayağı bir fark var sağla sol arasında. Şimdi tabii ben buradan başka şeyleri de bakıyorum. Mesela sol baş parmak, ayak baş parmağının mesela kenarlarındaki bunyonlardan da görebilirim. İşte diyelim ki boy. Sağla solun dengesiz de görebilirim. Şimdi bunu bir de ayaktan da bakacağım şimdi tekrar. Bunu ayağa koydum. Evet. Evet. Bakın. Şu kadar şöyle şu kadar bir fark var arada. Önce bir rahatlatma yapıyoruz. Yani aldık dizlere çok rahat, sakin evet. Yavaşça sağa yavaşça sola ondan sonra yavaşça ayaklara bakın umurlarda bellilerde sıkışma varsa aslında oradaki enerjilerin içerisinde bir sıkışma varsa biraz da kameramızdan bu tarafa gittik. Önce genel yapıyorum. Birazdan bunu tabi ince bir şekilde yapacağız. Evet. Omuzu sal, sallıyorum bu şekilde. Ondan sonra aldım. Bakın. Evet. Koydum bunu yerine. Sonra bunu aldım. Evet. Yine bakın. Göbeğimiz burasıydı. Göbeğimizin etraflarını yavaş yavaş buralardaki herhangi bir sertlik varsa dokunarak kaburganın alt kesimine, sadece yani sadece karın boşluğu kısmını herhangi bir yerdeki sertlikler varsa buraları yavaş yavaş önce dokunun. Evet. 36 kere eğer Erkekse saat yönüne, 24 kere saat yönünün tersine, kadınsa da tam tersine bir daire yaparak enerjiyi hareketlendirip ondan sonra da göbeğini önce merkezine getiriyoruz. Şimdi kadın olduğu için nereden başlıyorum? 36 kere saat yönünün tersinden başlıyorum. Şöyle yani. 26. 24 kere de tersine. Biraz pantolon tabi takılıyor. 24. Evet. Şimdi buraya aldık. Baş parmağımızı tam da göbeğin olduğu yere aldık. Şimdi bu sefer yavaş yavaş bu sefer etrafını, göbeğin etrafını şöyle daireler çizerek bu sefer o hani biraz önce sağ aşağı doğru kayan göbeği evet Ağrı var mı? Çok az. Evet. Orada baya bir gerginlik var. Ee, dışarıya doğru böyle bir müthiş bir baskı var. Herhangi bir mide bulantısı e, geçmişte oluyor muydu? Hmm, olur, evet. Evet. İşte o mesela birçok mide bulantısı. Biraz çok aslında burada sertleşme olduğu için bu sefer şöyle tutacağım. Yani bastırsam tam merkeze. Merkez çok böyle pırtlamış gibi. Onun için bu durumda her zaman yap böyle yapılıyoruz. Ama %1, %2 kişilerde de şu anda böyle yapmamız icap etti. Evet. Aldık. Şöyle. Evet. Şimdi göbeğini daha iyi hissedecek. Şimdi daha iyi hissediyor musun göbeğinin nerede olduğunu? Evet. Güzel bir göbek kaçması tamiri yapıyoruz. İfade tamiratçılığından sonra göbek tamiridir. Evet. Şimdi burayı ne yaptık? Evet. Biraz bastırabilirsiniz. Şimdi eğer yavaş yavaş böyle ortada atmaya başlıyorsa artık tam ortaya, merkeze, ister baş parmağınızı, gücünüz yetmiyorsa dirseğinizi... enerjiyi artık oraya getirip, enerjinin oraya içeriye doğru çökelmesi için buraya bir baskı uyguluyoruz. Ben kendim çoğunlukla baş parmakla yapıyorum. Ama birçoğunuzun buraya güçlü bir etki basması gerekiyor. Buranın tabii çok hassas, çünkü e, o farkında olmadan uzun zamandır gücü biraz sağa vermiş. Yani eril tarafı daha fazla güçlü kılmış. Eril işlerde biraz çok çalışmış. E, alma konusunda azıcık e, hayattan alma konusunda biraz ihmaller yapmış. Bu arada da küçük bir okuma yapalım. Ama bizim şimdi kameraman grubunda olduğu için fazla da açık vermiyorum. <gülüyor> Değil <mi> şimdi? <gülüyor> evet. Şimdi yavaş yavaş bakın. Enerji merkezi yerine doğru geliyor. Şimdi parmağımın altında atanı hissediyor musun? Yani tam ortada bir sızı hissediyorum açıkçası. İşte Sızı hissediyorsun, atışı hissediyor musun? Çok belli bir hissediyorum aslında. Evet. Daha şimdi yumuşatacağım. Evet. Şimdi bazen rahatsızlık çok eskiye dayanıyorsa, manyetik pas ya da avucunuzu tutarak burada enerji de aktarımı yapabilirsiniz. Ama biz şu anda teknik göstererek yaptığımız için, evet. Şu anda zayıf atıyor ama atıyor. Yani henüz gücü, güçlenmeyi daha yeteri kadar içeride kabul etmiş değil. Çünkü şu anda biraz daha teknik ve fiziksel yapıyoruz daha henüz diyor gücü alıp ne yaparım sonra diyor. Ama biz şimdi fiziksel ve teknik olarak bakacağız. Şimdi yine iplerimizi alıyoruz. Şimdi nasıldı? Evet şöyle aldık. Hemen topumuza getirdik. Şimdi evet bu Evet hala daha sol taraf kısa. Burada kalça, bel kısmını iyice rahatlatıyoruz. Aslında fiziksel bildiğiniz kaporta işlemi gibi bir şey yapıyoruz ama e, diğer tarafta aslında e, yaptığımız işlem e, aynı zamanda da ince bir iş. Bu kadar kaba gibi görünüyor olsa da. Evet. Şimdi yavaş yavaş alıyorum. Şimdi bakıyorum bir daha. Şimdi burayı ölçüyorum. Evet. Şimdi inanmayacaksınız ama sol taraf daha uzun oldu. <gülüyor> yani aslında hem sağda hem solda sıkışma varmış ama soldaki sıkışma çok çok yüksekmiş. Yani solda neydi? Anne, dişi, dişilik. Hayattan alabilmek. Sormuyoruz annenin aranı nasıl diye. Evet bakın. Şimdi bir daha bakıyorum. Yarım santim şimdi sağ. Uzun kaldı. S sadece bir uzunluk dengelemesi yapıyorum. Bakın. Evet. Bir daha aldım. Hı hı. Evet. Şu anda bacak kısmı tamam. Kol ve şimdi şeye bakacağız. Evet. Diye alayım. Bu kadar olabilir mi? Tamam. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Şimdi sol kısa bayağı hala evet evet şimdi bakalım ölçümüzü yapıyoruz Tamam, sol alayım. Daha sol bayağı bir şey olacak. Esneyecek ama şöyle sadece bir çektim. Evet, şimdi solu tekrar alayım. Yani demek ki sağ omuzda hala yük çok fazla. Sağ taraf çok fazla basıyor. Sol taraf havada. Tabii burada şuralardan biraz masajlar falan da yapabilirsiniz. Açmak üzere ee, biz sadece şuralardaki meridyenlerle ilgili çalışmalarımız zaten biliyorsunuz. Onlardan da destek alabilirsiniz. Evet, bu sefer geldi. Şimdi diğer diğerine bakalım. Büyük ihtimalle bu sefer sol uzadı gibi geldi bana. <gülüyor> evet, yarım santim. Evet. Şöyle baktığımızda tam Sağ ve sol şu anda tam eşit ölçüde. Şimdi koyduk. En son yine bitirişimiz. Mutlaka tabi biri yapacak. Birisi yatacak yani. Avucunuzu koydunuz. Biraz manyetik pas yapın. Ondan sonra biraz rahatlatın. Bırakın rahatlasın. Ondan sonra gözlerini kapattırın. Gözlerini kapatıp Sadece buraya odaklansın. Ve göbeğinin olduğu yerde bir güneş topu hayal ettirin. Bir tane güneş topu hayal et tam burada. Ve siz avucunuzla onu tam göbeğinin içine doğru koyun. Evet. Şimdi o böyle İçeriye doğru yoğunlaşarak bir sarı topaz gibi, bir elmas gibi tam göbeğinizin ortasına gelsin. Şimdi artık çok bastırmadan baş parmağınız üzerine dursun. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz, istiyorsanız sadece böyle yapabilirsiniz. Akıtın. Ve buradaki çarpıntıyı, çarpmayı, evet, şimdi daha güçlü ama yine de çok güçlü değil ama biraz daha güçlü. Yani göbek merkezine geldi fakat ee, henüz güçlenmeyi yeteri kadar kabul edemiyor şu anda arkadaşımız. Yani şimdi o da ayrı bir şey. Biz şu anda tabii sadece göbek kaçmasını tamir ediyoruz. Şimdi yerine gelmiş Göbek merkezinde mi? Evet. Şimdi göbeğimiz de merkezinde. Şimdi arkadaşlar, göbeğin merkezine gelmesi demek, göbeğin tekrar kaçmaması demek değil. Siz şu anda bunu yerine getirdik. Fakat, şimdi bu aldığı tesiri, enerjiyi hayatında uygulayabilecek mi? Yani kendi kararlarıyla, kendi Farkındalıklarıyla şimdi eğer giderse evet o bir daha geri dönmemek üzere o göbek yerinde merkezinde oluyor. Onun için her biriniz hayatınızın merkezine kendinizi koyarsanız sağlıkla devam ediyorsunuz. Bugün toplumda birçok kişinin e, göbek kaçmasından dolayı çeşitli rahatsızlıkları var ama temelinde ne varmış? Kişinin hayatının merkezinde kendi olmaması varmış. Kiminizin hayatının merkezinde çocuğu var, annesi var, babası var, arkadaşı var, sevgilisi var, karısı ya da kocası var. Bunların herhangi bir, ya da işi var. Bunların herhangi bir tanesi hayatınızın merkezindeyse o zaman göbeğin merkezinden kaçmak durumunda kalabilir. O zaman merkeze kendini koyacaksın. Bu hayatın değerini ve kıymetini ne kadar bilebiliyorsan, fark edebiliyorsan o zaman o kadar da Gücünü doğru yerden doğru şekilde aktarabilecek de bir fırsatın olacak diyoruz. Şimdilik e, teşekkürler ediyoruz. Ee, daha ileri versiyonlarını ileri zamanlarda aktarırız. Sevgilerimle hoşçakalın.